Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber gece 3'te Crusty Krab Nightmare oynayacağız. Evet arkadaşlar hatta saati göstereyim. Şöyle bakın bir, alık, bir aralık pazar ve saat gece 3. Evet hemen play diyelim arkadaşlar. Bu oyunda Sünger Baba benzer bir karakter var. Böyle cadıya benziyor. Evet gereksiz bir şeydi bu. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Evet, alabam şu paraları. Evet önce size şu Sünger baba benzeyen yaratığı göstereyim arkadaşlar. Bakın, şurada durak. Çünkü gözüküyor burada. Bakın fener şimdi gidip geliyor. Aa bak gidip geliyor. Sünger Bob şurada oluşacak arkadaşlar aaa bak geliyor geliyor geliyor oha bak bu tarafa gidince yok oluyor evet tekrardan sünger baba size yaşıyor göstereyim bakın geliyor Geliyoo! <Gülüyor> Gelme lan! Alalım şunları. <gülüyor> ya. Ya bu oha ya. Kaç dakikadır kayıtlıyız? 2 dakikadır. Neyse tekrardan başlayalım. Lan hadi. Lanetçeyi niye açılmıyorsun? Arkadaşlar açıldığında kayıt devam ettireceğim. Evet arkadaşlar açıldı. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Alıyoruz paraları arkadaşlar. Hatta sünger bob burada durduğumuzda arkadaşlar canlanıyor gene. Bu sefer masaların orada canlanıyor. Arkadaşlar bir de bu oyundaki amaç lanetli sünger bobtan kaçacaksınız. Peki nereden kaçıyoruz arkadaşlar. Şu anda Yengeç Burger'in restoranından kaçıyoruz. Böyle dursam görünür mü? Yok, görünmüyor. Böyle durunca şey oluyor mu? Görünüyor mu? Aha. Ha, bakın şurada tekrar gelecek. Bakın <Gülüyor> şimdi geri dönüp Ama şu odada hep sünger bok oluşuyor. Bak şuradaki oda. O on ses lan? Neyse. Biraz dolandırak konu. Gel buradayız. Bence gidersin. Oha. Sünger Bob'un tam oluştuğu yerdeydik. Arkadaşlar lanetli Sünger Bob oyununu oynadık. Gece 3'te. Evet. Şimdi bir şey olacak mı diye bekliyorum. O ne lan? Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi kapıyı açacağım. Çünkü az önce ses geldi. Lan. Oha. Açılmıyor lan. Lan Sünger Bob geldi galiba. Oha! Arkadaşlar galiba Sünger Bob geldi. Evimize kadar geldi galiba Sünger Bob. Keşke oyun oynamasaydık ama bak açamıyorum. Açamıyorum arkadaşlar. Lan. Gel kapı kolu çevriliyor da bir şey tutuyor bak. Neyse. Arkadaşlar, Sünger Bob evimize geldi. Siz de gördünüz, bakın kapıyı tutuyor. Açmayı çalışayım, bakalım tutacak mı ya? Kapı kol çözdü. Ba, hala tutuyor arkadaşlar. Abi, ilk defa bak böyle bir şey karşılaşıyordum. İlk başta gece üç videolarına inanmıyordum ama bak şimdi inanıyorum lanetli sad. Ba, Lan, açılmıyor abi. Bak tutuyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler hoşçakalın.